Vatan da olsa fark etmez Gözlerim seni hapsinde Sürmesin artık bu işkence zalimce Gecelerimi gündüz esen bağlasan Zor yanımda güneşi sen oynasam Sehirli sözler dilimin ucunda Hazırlı bir zamanda Zehirli sarmışın kollarında Bir kaçısın kaostan düştüm sana Düştüm sana Yetmez mi bakın Ferman bu aşka Ne kadar yükselirsek Gönül o kadar alçalmalı Yarın bugünden başladı Kendimizle hemen barışmalı Ve bir başlasak da hayata Daha çok yol var kazanmaya Çok diğer var görecek o yüzden Kuş bakışına ne gerek Bravo, bravo, bravo bu küçük oyunda küçüklük kazandınız Beni üzmekte bravo bravo bravo Bir puan bize beyfelsin hazır cevaplık iyi ama Mermekten ofsansınız Yok eder kimseyi dinlemez Aşk bir baba babası çok Ya gürür gürür teklemez Verdiğin ödümlerde Ödür aşktır sanılır Döndüğünü o sözlerde Bedeller hiç beklemez Duyuyorum atlatamamışsın Dostlarımla irtibaktayım Kalbim meşgul Düşmem aşkına Bir daha bir daha ara ara Dür dür dür dür Ama maalesef öbür attayım